Boşver gülsün suratları Boşver dinleme yalancıları Boşver sikleme yalakaları Boşver samimi davranan yavşakları Boşver gülsün suratları Boşver dinleme yalancıları Boş ver, sikleme yalakaları Boş ver, samimi davranan yavşakları Siktiret et gitsin seni sevmeyenler hayatından Yeni bir hayat kurdum, kötü düşüncelerim olmadan Çıkmıştı belli bir süre hayatın zarayından Şimdi bu hayatta annem ve kendimden başkasını sevmeyeceğim lan bu boktan hayatıma renk katabilirim kendim sadece Altımda Merso, gözümde güneş gözlü, yarkabım piyancı içimde inşa edili eğlenceli bir oyun parkı Yalnız başıma eğleneceğim hey yabancı Bir gün mumlar arayacağım geçen gençliğimi sene bunca sene üzüldüğüme değdi mi Yaşadığım acılar gelip geçici değil mi Yaşadığım hayat bir gün bitecek değil mi O yüzden Boş ver, gülsün suratları Boş ver, dinleme yalancıları Boş ver, sikleme yalakaları Boş ver, samimi davranan yavşakları Boş ver, o şak şakçıları. Boş ver, gülsün o suratları Boş ver, dinleme yalancıları Boş ver, samimi davranan yavşakları Kaybedecek neyim kaldı? Bir tek alemde anam var benim Üzüldüm üzdüm, sana şu elimde ne kaldı? Geç de olsa anladım Üzülmekte zaman kaybı, dostta bir yıldız kaydı Hayatım bir daha eskisi gibi olmadı Baktım çıktım düştüm defalarca tekrar ayağa kalktım Sevdiklerim zamanla terk etti yalnız bıraktı beni Sırtıma yaslandım daha kaydı, ben diktik durabildim Benim düştüğüm kuyulardan çıkabildim, yaşamayı başarabildim Hayatıma bir kadının girmesini istedim senelerce Şimdi istemem daha yeni nefeslendin Kurtuldun karamsar düşüncelerimden Kurtuldun beni bağlayan zincirlerimden Boşver gülsün o suratları Boşver dinleme yalancıları Boşver sikleme yalakaları Boşver samimi davranan yalşakları. boş Boşver o şak şakçıları Boşver gülsün suratları Boşver dinleme yalancıları Boşver sikleme yalakaları